20 Aralık 2019 Antalya Kaş Kınık'tayız. Kınık Merkez Mahallesi'ndeyiz. Evet, ee, Mahallesi Mehmet abi. Mutlu, yanımızda evet. rekor gelişim müşterimiz. Burada evet. seralarında bu sene rekor gelişimi kullandınız. Evet abi. Evet ee, abi. Neler oldu Mehmet abi? Öncelikle çeşitten bahsedelim. çeşitimiz Reguna 511. Reguna 511 ee, domates. Bir sıkıntımız olmadı. Faydasını gördük abi. Şişirme de olsun, ağaç yapısında, tepesinde olsun. Dikim tarihi nedir buranın? Ee, 20 Eylül abi. 20, 20 Eylül. Eylül. Burada nasıl bir toprak yapısı var? Ee, biraz sıkı, zayıf oluyordu. Mesela şişirme zayıf oluyordu. Her yıl sorun yaşıyorduk. Bu yıl Allah'a şükürler olsun bir sorun Şimdi yok. Şimdi bu sene her şeyden farklı olarak bir tek gübre e, rekor gelişimi evet. uyguladık. Daban, her daban, şeyimiz daban, aynı. Evet. Daban, her daban, şeyimiz daban. aynı. Şimdi e, suyla ilgili, toprağın suyu emmesiyle ilgili sıkan bir toprakta mutlaka sorun yaşıyordunuz. Evet. Bu sene sulama aralığınız, sulama zamanınız. Bunda bir tespitiniz var mı? Sulama aralığımız yine her hafta verdik 5-6 günde ama öyle bir sıkıntımız olmadı. Mesela su vuruyordu, daha önce sararma oluyordu. Allah'a şükür bu sene olmadı. Kök çürümesi falan olmadı, oluyordu. Ol, evet, oluyordu. Şu an bu eskiden sene... sıktığı dönemlerde oluyordu. Evet. Peki evet. toprakta gevşeme görüyor musunuz burada? Valla gevşeme abi onu tam toprak olarak. Şöyle bir, Şu şekilde evet. ellediğinizde, yani evet, geçen yıllara var, göre. Var. Yıla göre var, evet yıla göre şekilde. var. Ee, bu şekilde. Bu zaten çalışma oldukça toprakta, rekor gelişim çalıştıkça bu toprak, toprak yani. gevşecek. Evet. Tabi bu sene e, ilk defa kullandık, şöyle evet, bir şey var, evet. biz bunu kullanır kullandığımız anda, bunu diktiğimizde zaten mevcut toprağa dikiyoruz. Evet, tabii Zaman içerisinde toprak, rekor gelişim toprak da aktif olup çalışmaya başlıyor, evet, abi. bitkiyle birlikte kök gelişimi, saçak, e, sürgün konusunda ne diyebilirsiniz, tepe sürgünleri, çiçeklenmesi? Işte görüldüğü gibi maşallah güzel yani 20 Eylül dikim bu, şu Aha. ana kadar hele kadar hiçbir sıkıntımız olmadı, çiçeklerde olsun biz hayatımız Görüldüm. yok ayetimiz yok. Hiçbir yerine biz ayetimiz yok. Ee, yerleştirme konusunda da yok dedik. Şöyle gösterelim. Güzel şuradan. abi. Güzel maşallah duruma göre. Şuraya bakabilirsiniz. Şöyle gayet şöyle bir yakın gösterelim. 4 meyve bir şey duble. Hepsi duble gözüküyor. Evet. Ee, şöyle gidelim. Biraz daha. Yani şöyle, şöyle bakabilirsiniz. Şuradan da gösterelim. Şöyle geçin. Evet abi. Sizin var mı söylemek istediğiniz? Eklemek isteyeceğiniz şey anlamda, Şimdi teknik anlamda. Kınık öykü taramadığına bu sene rekor gelişim sattık. Hı hı. Önceki gelin. kullananları görüyorduk, duyuyorduk. Hı hı. Bu sene bayi olarak çiftçilerimizin daha fazla para kazanması için aldık, denettirdik. Şu anda gayet başarılı. Başarılı. Çiftçilerimiz memnun. Ziraat mühendisi olarak evet. bunu gözlemliyorsunuz. Kesinlikle. İrilik, köklenme, verim, tepe sürgünü, ağacın sağlığı saatinde herhangi bir... Muazzam bir gelişme var. Burası kaç dönümde? Bir buçuk dönüm. Bir buçuk dönümde. Bir buçuk dönümde. Bir buçuk dönümde. Ee, rekor gelişimi tavsiye eder misiniz Gönül rahatlığıyla? Ederim abi kesinlikle ederim. Burada Çok faydasını gördüm bu yıl gördüm yani. Burada faydasını ya? gördünüz. Evet. Ee, biz teşekkür ederiz size. Seranızı gezdirdiniz. Bilgileri paylaştınız. Ben teşekkür ederim. Bol hareketli hasatlar olsun. Amin. Böyle bize. buradan herkese selamlar. Dünce çiftlik kardeşlerimize. Aynen.